Aşk etler güçlü, yasından verik. Ben gah be ettim gidiyor. Hiç gözüme güvenmezdim kuzumu. Parasız ellere sattım gidiyor Hiç gözüme güvenilmezdim yavrumu Para Parasız sattım gidiyor Keli divane de demeyin bana Allah sonra güvencim sana Akın helal ile sen Osman ağam Birkaç gün hanende yattım gidiyor Ak helal leylane sen Osman Bir Birkaç gün hanende yattım gidiyor Ocandan uuttum. ne çaldım sadizimden uyuttum. Müzik ne beslemişimden ne, ne de büyüttüm. Müzik Öksüzüm gurbete attım gidiyor Nefesle mislimden ne, ne de büyüttüğün Öksüzü uğur attım gidiyor benim gazım vatanım yurdum. Hiç kimsem valmadım, anladım durdum. <Gülüyor> Zaten az elinden çoldu derdim, birazdan içime ne vattım gidiyor. Zaten ezelinden elinden çoldu derdim. Birazdan içime ne geliyor. gidiyor Benim derdim zaten çetindir çetini. Allah seversen nazif hatun emanetim sana gittin gidiyor. Emanetim sana nazif hatun emanetin sana attım gidiyor. Hasanım da der ki yormayın beni Benim derdim çoktur bana sormayın Müsaaden edin de gayrı durmayın ben garip bülbülünü öttüm, gidiyorum Müsaaden edin dene, gayrı durmayayım Ben garip bülbülünü öttüm, gidiyorum